Merhabalar bugün 5 ve 6 Ocak gününün pozitif etkileşimlerinden bahsedeceğim sizlere. Bu iki gün gerçekten çok mucizeviye güzel etkileşimler olacak. Venüs'ün, Neptün'ün, aynı zamanda Ay'ın ve Jüpiter'in ve bir sabit yıldızın desteğiyle beraber... Pozitif enerjileri açık olacağımız, dualarımızın, dileklerimizin kabul olacağı, güzel niyetlerde bulunursak karşılığını gerçekten çok hızlı bir şekilde alacağımız günler olacak 5 ve 6 Ocak günleri. Öncelikle 5 Ocak tarihinde sabah 02 sularında Venüs ve Neptün arasında 60 derecelik bir açı oluşuyor venüs burada oğlak burcunda retro harekette biliyorsunuz ve neptün de balık burcunda bulunmakta venüs ve neptün arasındaki bu etkileşim özellikle hayallerimize kavuşmak aşkta şansımızı yakalamak parasal anlamda hayal etmiş olduğumuz alanlara kavuşmak adına ciddi fırsatlar sunacak ve retro venüs özellikle hak edişlerimizi aktive etmeye başlayacaktır burada retro venüsün güneş ve Juno ile da kavuşum içerisinde olacağını görüyoruz bu da özellikle kadersel eşler, ruh eşleri, ruhsal olarak bizi destekleyecek insanları hayatımıza çekme potansiyelimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok sihirli bir süreçten bahsediyoruz esasında. Vertex'te de Venus'un ve Juno'nun çok güzel bir kombinasyonu var. Yani bu dönemde karşımıza çıkan kişiler, karşımıza çıkan olaylar, karşılaşmalar, tesadüfler, tevafuklar gerçekten çok etkileyici olabilir. Burada farklı anlamlar yakalayabiliriz. Ve oldukça mucizevi şekilde bir takım ilişkilere başladığımızı, bir takım insanlarla tanıştığımızı, hayallerimize bizi yaklaştıracak durumlar içerisinde kendimizi bir şekilde bulduğumuzu tespit edebiliriz. Juno ve Neptün arasındaki etkileşime baktığımızda özellikle ikili ilişkiler anlamında birçok insanın hayallerine kavuşabilmesi, hayallerindeki partnerleri hayatına çekebilmesi veya mevcut ilişkilerini şifalandırabilmesi adına bir takım fırsatlar çıkacak. Olsa da aynı zamanda burada bazı yanılsamalar, idealize edilmiş konularla alakalı bir takım fırsatların kaçırılması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Sezgilerimizle hareket ederken aynı zamanda mantığı evden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü enerjiler ciddi anlamda yoğun ve e, Oğlak Burcu enerjisine baktığımız zaman biraz daha e, somut ve elle tutulan konulardan bahsediyor olacaktır. Bu da e, demek oluyor ki bu alanda özellikle e, evet takım mistik konular tezahür edecek olsa da aynı zamanda bunların sağlam bir dünyevi altyapısı da olması gerekiyor. Şimdi asıl önemli konuya geçecek olursak 6 Ocak tarihinde ay Fomalhaut e, sabit yıldızıyla kavuşum içerisinde olacak biliyorsunuz. Aralık ayı itibariyle zaten Jüpiter Balık burcuna geçiş yapmıştı. Jüpiter'in şu an Fomalhaut e, sabit yıldızıyla kavuşumu ve ay Jüpiter Fomalhaut e, kavuşumuyla beraber enerjinin çok yoğunlaşacağı ve büyük şans etkisinin aktif olacağını söyleyebilirim. E Fomalhaut e, kraliyet yıldızlarından e, bir yıldız. Balık burcunun iki derecesinde aktive olan bir sabit yıldızdır. Özellikle sabit yıldızlarda e, derece orgu 1 derece 1,5 derece kadar kabul edilir. Venüs ve Merkür doğasındadır. Özellikle e, güneyin nöbetçisi olarak kabul edilen e, İran'ın kraliyet yıldızlarından birisidir. E, Fomalhaut sabit yıldızı özellikle büyük yükselişlerin, zaferlerin, büyük kazanımların elde edildiği e, bir sabit yıldızdır. Doğum haritanızda herhangi bir gezegenine kavuşum içerisinde ise hayatın belli bir döneminde size ün, şöhret ve bir takım kazanımlar sağlayan bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Ancak tabii ki bütün kraliyet yıldızları gibi bu yıldızın da vermiş olduğu imkanlar, olanaklar özellikle etik ve ahlaki değerlerle örtüşmediği zaman yıkım da büyük olacaktır. Yani burada elde ettiğimiz gücü, başarıyı hangi alanda kullandığımız, e egomuzu e ne derece kontrol edebildiğimiz, irademize ne kadar hakim kalabildiğimiz önem arz etmektedir. Burada özellikle e hayatımıza çok güzel ilhamlar gelebilir, çok güzel Eserler ortaya çıkarabiliriz. Çok parlak fikirler, yaratıcılıklar söz konusu olabilir. Özellikle sanatçılar, bunun yanı sıra devlet adamları, bir şekilde ön plana çıkan şöhret olan kişilerde formal hağıt sabit yıldızının etkileşimini görebiliriz. Özellikle dünyevi anlamda zenginliğin, varlığın, bu kişinin önüne serilmesi ve burada şanslı bir rüzgarla ilerlemesi yine söz konusudur özellikle doğum haritamızda balık burcunun ilk iki derecesine kadar ki alan hangi ev tarafından yönetiliyorsa bu kavuşumla beraber bir 6 Ocak tarihinde e, güzel şans ve fırsatlar elde edebiliriz Bilhassa doğum haritamızda 2 dereceye kadar olan gezegenlerle Jüpiter ve ay kavuşumunun ve aynı zamanda famal hatun e, Destekleyici görünümleri varsa da burada gerçekten kaderin, büyük desteğini arkamızda hissettirecek gelişmelere açık olabiliriz. Bu yüzden bol bol dua edelim, bol bol güzel niyetler ekelim. Özellikle şanslı olduğumuzu, desteklendiğimizi, başarıların, zenginliğin, bereketin, aşkın bizimle beraber olduğunu imgeleyerek bu niyetleri ortaya koyalım. Ciddi anlamda birçok doğum haritasının bu şanslı etkileşimden destek alacağını düşünüyorum. Fomalhaut sabit yıldız aynı zamanda mistik ve spiritüel güçlerle de ilişkilendirilir. Hem Jüpiter'in hem de Ay'ın e, balık burcunda güçlü bir konumda bulunması e, bu sabit yıldızla beraber e, spiritüel yeteneklerimizin çok aktif olacağını, sezgilerimizin çok aktif olacağını gösteriyor. Özellikle e, çekim yasasını çalıştırma, hayatımıza güzellikleri çekme, pozitif veya negatif anlamda enerji alanımızı genişletme, frekansımızı yükseltme adına da e, büyük bir olanak sağlayacaktır. Yani istediklerimizi hayatımıza çekebilecek bir potansiyele sahip olacağız. Bu nedenle güzel şeyleri temelde. Edelim, güzel niyetler ekelim. Çünkü çekim gücümüzün çok yoğun olacağını söyleyebilirim. Buradaki yeteneklerimizi, güçlerimizi, sezgilerimizi insanlar için güzel amaçlar adına kullanırsak şayet gerçekten büyük başarılar elde edebileceğimiz bir şekilde sistemin bizi hızlıca desteklediğini fark edeceğimiz etkileşimler yaşayabiliriz. Ve bu başarı şans ve kraliyet asalet yıldızı da. Özellikle 6 Ocak tarihinde çok yoğun bir şekilde hayatımızda etkisini gösteriyor olacak. Özellikle Balık Burcu'nun ilk 10 gününde doğanlar, 18 ila 23 Şubat arasında doğanlar bu etkiyi çok şanslı bir şekilde alacaklardır. Bunun yanı sıra Boğa Burcu'nun ilk 5 gününde doğanlar, Başak Burcu'nun ilk 5 gününde doğanlar, Akrep, Yengeç ve Oğlak Burcu'nun yine ilk 5 gününde doğanlar, Bugün itibariyle çok yoğun sistem enerjileriyle beraber kendi benliklerini ortaya çıkarmak, kendi varlıklarını göstermek, bir şekilde girdikleri ortamda popüler olmak, farklarını ortaya koyabilmek adına ciddi menfaatler sağlayacaklardır. Formal hayat sabit yıldızın aynı zamanda haberci özelliği vardır, gözci özelliği vardır. Dolayısıyla bu süreçte güzel haberler alabiliriz, bir takım fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bazı gündemler hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkabilir gözüküyor. Burada insanlara vahiy getiren, vahiyci bir şekilde mesajların e, hakim olduğu bir gündemi de işaret etmekte. Ve e, ruhsal bir mekanizmanın da aktif olduğunu gösteriyor aslında e, Fomal hat Sabit Yıldızı. Yani dualarımızın duyulduğunu, bu evrende yalnız olmadığımızı, e, bir şekilde ruhsal yanımızla bağlantı kurduğumuz zaman dünyevi başarıyı da hayatımıza çekebileceğimizi gösteren bir e, sabit yıldızdır. Zaten bu e, mitolojide Gabriel, yani Cebrail e, meleğiyle ilişkilendirilir. Dolayısıyla onu da getiren, haber getiren özelliği aslında bu sabit yıldız ile e, ilişkilendirilir. Burada e, tanrısal aklın, e, ruhsal dünyamızın e, fiziksel dünyamızla bağlantı kurduğu köprü olarak değerlendirebiliriz bu sabit yıldızı. E, dolayısıyla burada mahşerin dört atlısı olarak kabul edilen gönderebiliriz. Çiz, e, özür dilerim yıldızlardan özellikle e, mahşerden önce ortaya çıkan Dört büyük şövalyeden birisidir ve en güçlü yıldızlardan birisidir. Aynı zamanda manevi ve dini, ruhani konular ile de ilişkilidir. E, mor ve küçük bir yıldızdır arkadaşlar. E, dolayısıyla bugün itibariyle özellikle mor objeler kullanabilirsiniz. E, mor renk giyinebilirsiniz. Güzel dileklerinizi mor bir kalemle kağıda dökebilirsiniz. Bu da e, enerjiyi daha aktive edecektir. E, bunun yanı sıra... Gizli ilimler ve gizli konular bazen büyüler, spiritüel müdahalelerle de ilişkilidir. Dolayısıyla bu tarz etkilere karşı kendimizi korumak adına bir koruma kalkanı oluşturabiliriz bugün itibariyle. Ve evren için, insanlık için pozitif niyetlerimizin de, hayatımıza çekileceği, eğer negatif inançlarımız varsa bunların da hayatımıza çekileceği ancak neticenin biraz bizi zorlayacak durumlara ulaşabileceğini ifade eder. Biraz brütüel gruplar, dinsel gruplar, medyumlar, ruhsal kanallar ve nebdünyen konularla ilişkilendirilir. Özellikle ay ile de kavuşumda olacağı için ruhsal yönümüz, bilinçaltımız bilinçaltımızı iyileştirme, geçmiş, geçmişimizi şifalandırmak adına da çok sağlam etkileri vardır. Zaferler, başarılar ruhsal yetenekler ve ruhsal gücümüzle dünyevi başarıları hayatımıza çekmekte yine bu sabit yıldızla ilişkilendiriliyor. Özellikle bugün itibariyle hayatımıza gelecek insanlar, aldığımız haberler, ilhamlar, bir anda aklımıza gelen fikirler ve rüyalarımız... Tuhaf gelen karşılaşmalar ve tesadüfler çok büyük önem arz edecektir. Bunların hepsinin büyük mesajlar barındırdığını söyleyebilirim. Ee, burada e, tabi derece olarak, orp olarak özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum burçlar e, çok yoğun bir şekilde etki almaktalar. Doğum haritanızda zaten bu kavuşuma sahipseniz sizin ruhsal yetenekleriniz olabilir, e, yaratıcı insanlar olabilirsiniz. E, özellikle e, manevi dünya ve maddi dünya arasında bir kanal, bir rehber olabilirsiniz. E, Vazifesi görüyor olabilirsiniz, bu vazifeyle dünyaya gelmiş olabilirsiniz. Şifacı olabilirsiniz, kötü durumlarda büyücülük yetenekleri getirir, insanları iyileştirebilme, şifalandırabilme özelliklerine sahip olabilirsiniz. Özellikle Jüpiter ve Venüs'te de kavuşumu inanılmaz şanslı bir etkiyi aktive ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem Jüpiter'in hem de Ay'ın bu gezegenle, pardon bu sabit yıldızla kavuşumu Buradaki ilahi şifayı, ilahi mekanizmayı çok sağlam bir şekilde çalıştıracak. Zaten Jüpiter'in balık burcu geçişi esnasında biz ruhsal dünyamızla, şifacılıkla daha çok ilişkili konularla ilgileniyor olacağız. Dolayısıyla sistem artık biraz daha bu materyal dünyadaki alışılagelmiş alışkanlıklardan uzaklaşarak farklı boyutlardaki tezahürlerimizle de etkileşim halinde olmamız gerektiğini 2022 itibariyle Bizlere gösteriyor olacak arkadaşlar. Evet bugüne dair söylemek istediklerim bunlar daha çok sabit yıldız üzerinden değinmeye çalıştım. Hem de ufak bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle e, Fomal Halt Sabit Yıldız Kavuşumu olanlar aşağıda yorumlarda benimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. E, güzel niyetlerde bulunalım, güzel dilekler dileyelim. Gerçekten e, sistem için, bütün insanlık için... E, Zor günler bizi bekliyor olsa da bunu hep birlikte aşmamız ve frekansımızı yükseltmemiz de mümkün. Bizler güçlü, gerçekten korkunç yetenekleri olan varlıklarız. Bunun farkında olarak bu güzel günleri aktive edelim diye temenni ediyorum. Görüşmek üzere danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgitmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu günler, sevgiler, hoşçakalın.